Balık hava hakkında her şey, kanalına hoş geldiniz. Ota balıkçılığı, bir olta, olta takımı ve yem kullanarak balık yakalama yöntemidir. Bu yöntem, amatör balıkçılıkta en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Ota balıkçılığı, sığ sular veya teknelerden derin sular gibi farklı koşullarda uygulanabilir. Ota balıkçılığı için gereken malzemeler şunlardır. Olta, ba balığın tutulduğu bölgeye çekilecek olan çizgidir. Olta çizgisi, genellikle dayanıklı bir naylon veya örgü malzemeden yapılır. Olta takımı. Olta takımı, olta çizgisini ve balıkçının isteğine göre çeşitli yemlerle donatılmış olan bir dizi bağlantı aksesuarını içerir. Örneğin, bir olta takımı, çizgi düzenleyiciler, çiviler, kurşun ağırlıklar ve çeşitli kanca boyutları gibi bileşenleri içerebilir. Yem ya balıkların ilgisini çekmek ve tutulmalarını sağlamak için kullanılır yemler canlı yemler örneğin solucanlar sardalyalar veya suni yemler örneğin yapay sinekler plastik yemler olabilir ota balıkçılığı teknikleri hedeflenen balık türüne su koşullarına ve yem seçimine göre değişebilir örneğin bazı balık türleri derin suda beslendiğinden derin deniz ota balıkçılığı teknikleri kullanılırken bazı balık türleri sığ sulara yakın beslendiğinden kıyı olta balıkçılığı daha etkili olabilir. Ota balıkçılığı, birçok ülkede popüler bir hobi ve spor dalıdır. Ancak, balık avlanması için belirli kurallar ve düzenlemeler mevcuttur. Bu nedenle, olta balıkçılığı yapmadan önce, balık avı yasa ve yönetmeliklerine uyulması önemlidir. Bize katılarak ücretsiz içeriklerimizi takip edebilirsiniz.